Bu videoda size zincir kuralını anlatacağım, ve sonra da bir örnek üzerinde nasıl uygulandığını birlikte göreceğiz. Evet, iki fonksiyonun bileşkesi olan bir fonksiyon tanımlayarak başlayalım. Buna f g x diyelim. Tekrar edelim, tekrar ediyorum, iki fonksiyonun bileşkesi olan bir fonksiyon tanımladık. Şimdi de bu fonksiyonun x'e göre türevini alacağız. Zincir kuralına göre bu ifadenin türevi, dıştaki fonksiyonun içteki fonksiyona göre türevi, yani f üssü x değil, g x, çarpı içteki fonksiyonun x'e göre türevi, yani g üssü x'tir. Evet, şu ana kadar her şey tamam, formülü de anladık ama nasıl uygulayacağımızı henüz bilmiyoruz. Gelin hemen bir örnek yapalım. Diyelim ki, karekök içinde 3x kare eksi x'in türevini almak istiyoruz. Şimdi bu ifadeyi öyle bir hale getirmemiz lazım ki, tanımlayacağımız f ve g fonksiyonlarından bir bileşke fonksiyon elde edebilelim. fx'i kare karekök içinde x, gx'i de 3x kare eksi x olarak tanımlarsam, fgx ne olur? Renkleri doğru kullanmaya çalışıyorum. Burada x gördüğümüz yere gx'i koyarsak, karekök kök içinde gx, Gx 'in yerine de 3x kare eksi x yazarsak, karekök içinde 3x kare eksi x elde ederiz. Gördünüz değil mi? f bu şekilde gx'i de bu şekilde tanımlayarak buradaki fonksiyonu elde ettik. Şimdi sıra zincir kuralını uygulamakta. f üssü gx, yani f'nin g x'e göre türevi nedir? Önce f üssüne bakalım. Bu, x üzeri 1 bölü 2'ye eşit olduğu için, 1 bölü 2, Çarpı x üstü, 1 bölü 2'den 1 çıkarsa, eksi 1 bölü 2 kalır. Peki, f üstü gx ne olur? x gördüğümüz yere gx'i koyalım ve 1 bölü 2 çarpı gx üzeri eksi 1 bölü 2 elde edelim. Bu da 1 bölü 2 çarpı 3x kare eksi x üzeri eksi 1 bölü 2 eder. Evet, birinci terimi bulduk. f üstü x burada gördüğünüzü eşit. Yeşille gösterdiğim bu ifade buna eşit. Dıştaki fonksiyonun içteki fonksiyona göre türevini bulduk. Buraya da yazalım. 1 bölü 2 çarpı 3x kare eksi x üzeri eksi 1 bölü 2. fx ve gx tanımlarımıza göre bu, buna eşit. Görsel olarak da, bunu görmeyin, bunu görmezden gelin. Burada bir şey üzeri 1 bölü 2 var. Ve bunun türevi, 1 bölü 2 çarpı o şey, üzeri eksi 1 bölü 2'dir. Aynen burada bulduğumuz gibi. Şimdi de sırada o şeyin, yani içteki fonksiyonun x'e göre türevini almak var. Bu daha kolay olacak. G hüsü x. 6x eksi 1'dir. O halde bunun yerine de, 6x eksi 1 yazalım. Tekrar ediyorum, bu, buna eşit. Evet, böylece zincir kuralının nasıl uygulandığını bir örnek üzerinde de görmüş olduk. Bir kere daha söyleyeyim, zincir kuralı, dıştaki fonksiyonun içtekine göre türevi, yani 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 yerine, 1 bölü 2 çarpı gx üzeri eksi 1 bölü 2'yi hesapladık. Ve bunu, İçteki fonksiyonun x'e göre türeviyle, yani g'nin x'e göre türeviyle çarptık.